Ya. dizi film seven diye sorum bakalım dizi film dizi movie movie, watch turkish ben seviyorum. <arrive> <gülüş> Dün, <gülüyor> ben <daha> gelmedi, gelmedi. <gülüyor> hoş <gülüyor> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim ismim, benim Adem İmamoğlu. Ben Kaşkar'dım. Size bugün ayakta ben rehber olacağım. de tat. Ha hem Uygurlar, 3 saat atrafında. Yolda yolda 1,5 1,5 tohtayız. Yani yarım saat atrafında. İstirahat. Evet, evet. Deriz ne kadar onun için. Çin'in be 3 milyon. Ha, uh, uh, uh, 40% %41'e tarafıla. Anden başka Çin, Kazak, Karakas, Özbek, Tacik, Şiğab, Hui, Hatarlı millet tabarı. Bunların eee gençlik politikası da bambaşka bir Neyse <gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Adam süreç alıyor durdurmayın Ondan da bir soru. Şey Hı? Ali Bey. Oluyor, Sefa Bey. Ben, adam tutturuyor Türkiye'yi kesmeyin yani. Iı, Çünkü adam daha yeni yeni şey diyor yani ben bizimle, bizimle karşılaşacağım. Etrafı yetmiş percent etrafı da eee kap kap kap sey koyurlar. Eee yani, birinci terpan da e, ama siz eee bir bir la adamla resim deta yapmakçı başınız? Hortasiya. Eee Çünkü çinceye de benziyor. Çince de öyle söyleniyor. Evet. Acık kullanmıyoruz Şu anda Sincan Otonun bölgesi diyor. Resmi adıyla. Hayır. Burada resmi kurumları ya da yazı yazarken. Hikaye yazarken. Öğretmenime makale yazarken. Bir gün Doğu Türkistan'da geziyordum. Hava da oradan geliyor. Dolayısıyla yeni eyalet. Çin'in yeni eyaleti. Çin'in 1900 ee, son büyük eyaleti. En büyük, eyalde, en büyük eyaleti toprak olarak. Toplam nüfus? kastediyorum. Doğu Türkistan'ı kastediyorum. 24 milyon. Zaten imam imamın bize saydığı gibi şehirle belli başlı şehirleri mı katmıyor beniz? Şimdi tabii kendi görüşlerim var. Görmüşüm, incelemişim, konuşmuşum. her, her şey herkesine ait bazı değerleri olan. Şimdi. Arka, bir, mesela arkada bir tabela vardı. Trafik tabelalarından bir tanesini dek gelince görmeye çalışalım. Herkes doğuştan Uygur olduğu için kendi dilini Uygurcayla konuşuyor. Bu vesile çift dilli konuşuyoruz ama tabelaların çift olduğunu görmeye başladınız. Hatta ırk eder. Biz zaten turistiz. Turist olarak geldiğimiz için turistik bölgelerde gönlümüzde fotoğraf çekeceğiz. Evet. Aykırı bir durum yani. Eee iyi bir şey değil. Bütün ee, <gülüyor> bu bölgede çok fazla değil. Sebepleri tartışılır. Sebepleri zaten tartışma konusu. 1959'da <gülüyor> Mesela Çin içindeki gezilerini buradan başlayıp ondan sonra bu treni kullanarak şu anda bakın sağ tarafınızda. Bugün bizde Anadolu'da çok olurdu. Şimdi nesliğimizde iyice tükenmeye başladık. O vak Göremez olduk iyice. Katlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kilometreler boyu giden. Bakın sağ tarafta. Bunlar Uru'nun içine barajlardan hidroelektrik santrallerinden gelen birçoğu Ve burada da kar oldu. Zahmetli bir yol. Ee, zor bir günlük. Biz tavsiye etmem. Biz geçtik. Ben için aldım bütün perişan adım kaldı. buraya da Kargızistan'da aynı zamanda <gülüyor> Karakol'u bulunduğu var. Turuk Ard'ı kapısı. O da güney tarafında. Ben ondan da geçtim. canlı şey var. Hatırların e, canlı şey var. Hanrı yani Dağları, Gençhan Dağları'nda karlar. Eee şu şeyi alalım. Hızlı dreden eee yan Hızlı yamaçlarındaki Hızlı evet. değişik sebebi var. Ya ben anlamadım. Adam üç çocuk yaptı diye. Alkışlıyorsunuz yani hiç yiyorsunuz yiyorsunuz yiyorsunuz ya. Anlamadın zaten. Yüz tane var. Dokuz ya. Görünen üç tane. Küllesi dokuz. Sen oradan var ya. Hiç kalkma abi. Adam senin kalkmana uyuz oluyor. Oturuyoruz. odası boş eder. Eee, bu kadar. eğitim, eğitim, eğitim. Sadece uh, Uygurlar çokınca uh, hapsinde gitmek Uygurca okuyumuz. Uygurca yazıyorsunuz. Uygurcu okuyorsunuz. Eee, onuncu uh, çalışıyorum. Ben, mektep çalışıyorum Doktor kadar çalışıyorum. La doktorlar çalışmalar, müellimler, Eee 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, pekini. 50, 50, 50, 50, problem olsun, akşam olsun alkol servisi yapılmaz. Al hem uygun da e alkol satışı olmaz. Hakikat İslami bir e yaklaşımda orada şey olmaz. Hünerlerinde onlar ona göre seçilir bunlar. Hayrandan ha. yağ yapılan. Evet. Dağtan sandıklar. Bin bin beşler basarım daha sonra. Işte, üstüne, işte, konuşmalar benim. Dağlar ve bahçeler, evet. yeşillik, evet. ekim alanları kendini gösterdi. Evet. Dere, çukur suyu da tutuyor. Şimdi şimdi yarın bugün artık geç oldu. Yarın sabah bir ziyaretimiz olacak burada. Kariz, su depoları diye tünelleri diye. Şimdi buradan buradan ikrar edelim ki buradan söyleyeyim ki ya Turfana girer girmez hemen yeşillik kendini göstermeye başladı. Saatlerdir ilaçlarla kurak yerlerden geliyorduk ve şu an tufan içerisi çeşitlilikler vaha ve gerçekten adeta yeşil bir vaha yandıyor tufan. Vay. Cuncă. Evet, Cuncă. Tufana hoş geldiniz diyor. Açıyoruz içerisinde. içerisinden. Karayız, karayız. Yeşillikler, ağaç türleri. Ve hemen farklı bir coğrafyada kendimizi hissediyoruz. Müthiş bir coğrafya, yeşillikler, diğer coğrafya. Tatlı. Tatlı. Tatlı makan diyoruz. Çünkü özüm. Özüm'ün kan miktarı. Sugar Park. Kesine girdiğimizde hemen sebze, meyve, özellikle üzüm. yani en kaliteli üzümünün yetiştiği yer burası ve üzümler geliyor. farklı bir yer. En kuru, en kuru dayanız. Üzüm kamyonları um. görüyor, üzüm araçları. Uf. Çünkü yağmur intay intay az. Üzüm kasaları. Yıllık son ya yakın miktarı 15 beş milyon metre. Yemyeşil bir vaha ve tatlı bir yer. Gönül okşayıcı, göz kamaştırıcı. Üzeri toplamış gidiyorlar Bir Bir da görür ve hisseder gibi oldu. O evler, toprak damlı evler. E, başı kapalı bacılar. Tengel. Karasız çalışmalar. Tengel. Terek. Evet. Terek. Terek, terek. Kavak ağaçları özellikle etrafta terek diyorlar. Ee, kavak ağaçları. Bir farklı bir coğrafya burası. Su altı kanallarıyla meşhur. Tek yolunun uğrak noktası. Ama en önemlisi bizim gönül coğrafyamız burası. Doğu Fükistan'ın Ankara'da. Usul saman çoğalajı da koyup. Osmanlı'da şeyden gelirdi. Bunu da adamlar. Mesela burada bir yok, şey yok. Doldurma değil de yapıyor, kardan yapın. Burada böyle kar kuyuları var. Kışı gider. Gör. Evet, Turfan'da caddeler, çiğder. şehir merkezine Güzeline doğru yaklaşıyoruz atar. şu an. Evet, görüyoruz. daha çok kırkırlar, üç tekerlekli, motosikletler, araçlar, bisikletleri görüyoruz. Bir cami. Üniversiteye katları kullanıyor, çoğunluk da Turfan şehir merkezine doğru yaklaşıyoruz. Şehir merkezine yaklaştıkça caddeler düzgünleşiyor. Yeşillikler içerisinde oluyor. ve Turfanın nüfusu 400 bin. 400 bin nüfusun %70'i Uygur Türklerinde. farklı mimarisiyle binalar ve önümüzde de bir Uygur mimarisiyle yapılmış iş merkezi camiye benzer ülkeli, dört tarafı binalar. Ee, başı kapalı hanımlar üç tekerlekli pırpırları sürüyor, motosiklet süren hanımefendiler ve sade bir trafik, müthiş bir coğrafya tofanı ve Çince ve e, Uygurca yazılan yazılar görüyoruz. Üstüne evet. bir Eşerbeden var, bağlayan var, patatesin İşte önümüzde var. bir üç tekerlekli pırpır Uygur tekkeli iki şahıs. Amca sürüyor, oğul arkada. gezileri de kubbeli, işte iş merkezi Kubbeli bir iş merkezi Farklı bir iş merkezi. Tekrar. Evet. Tunzan'ın içerisinde bir gezimizi sürdürüyoruz. Şoförümüz müthiş. Önüne gelene korneyi basıyor. Ben de sert bir vaziyette. Tarihler 27 Haziran 2017 Ağustos 2012 ve evet. Gece gelmiştik, sabah erkenden indik ve ile hızıyla gezimizdik. O Türkistan'da sürdüğümüz, burası Tufan, tek merkezi ve altı su kanallarından bulunduğu yer. Binalarda Çince, Çin bayrakları, caddelerdeki yeşillik, hava ve nefaset bir güzelliği, gözlüğün bir şey içiyor. derin binalar. Işte bir Uygur Camii. Hemen caddenin başında iki binaresiyle. Arkın mimaresiyle. Turfan'daki büyük binalar. Eşeğit Meclisi'nin merkezindeki gezimiz devam ediyoruz. Kültür merkezi. Helal. Hani içine git falan. Kapıları var değil mi? Tuvalet. Kapı hasbel. Turfan şehrinin muhteşem manzaraları. Binalar, binalar, binalar, yeşillikler, yeşillikler, yeşillikler denizinde turfan şehrin. Doğu Türkistan bölgesi, Türklerin ilk Müslümanlığı İslamiyeti e seçtiği Karahanlar Devleti'nin olunduğu, kurulduğu yer. Doğu Türkistan bölgesinde tabelalar Türkçe, şey, Arapça, yani Uygurca ve gelin gelin. Ne oldu? Bir de sallayın. Selamlar. Turfan'dan selamlar. Hayır ya şu kasketler çıkar. hiç yani bak o kasketlerle beraber olmaz. Yani Şöyle olmaz gel. Mı? Efendim nasıl buldunuz? Evet, bir de şu tarafa göre abi. Şurada mı yok için? abi? Evet. Siyah, gözük. <gülüyor> şey, yok. siyah gözüküyor. Yok. Siyah gözüküyorlar gözüküyor orası. Allah. Üzüm milala, Üzüm. üzüm? Yiyebiliriz. Kaç pul. lira? Pul. <gülüyor> mangır. <Aa. gülüyor> ne kadar? 14 kilosu. Ne Bir kilo. 1 kilo? Aha. Kaç lira üzüm? Ammi 50'si son. parayla 3. Kaç lira? Kaç pul? Ammi 50'si son. 1 kilo 50'si son. 1 kilo 50. Hangisi? 1 kilo koy. 50. 50 mi? Adı ne bu üzümün? Adı, adı. Bayağı erkeğim ben. İpsizim. Bu Türkistan'daki gezimizin Turfan bölgesinde gezimize devam ediyoruz. Burası Turfan Emin Camii ve Emin Camii Emin Minaresi olarak da adlandırılıyor. 700'lü yıllarda burası yapılır ve cami bugün cuma günleri ibadete açık ve sizleri camide tespit ettiğimiz görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Emin Minaresi'ndeyiz. Çay papatya çay. Şey ha? Çay. Papatya Kuz, çay. Bu çay, bu kızıl gül. Kızıl gül bu papatya. Bu çay. Ne çay diyor bu ne Kızıl gül. Ha. Çay, çay. Hangisi kızıl gül? Bana kızıl gül. Kızıl gül. Hmm. Bu atkır hmm. Bu gül, bana Bu kambesim çay. Papatya bu ya. Evet. Bana reis. Aa zayıf <gülüyor> at <bulan> çay, çay. <gülüyor> Baçıvan. Ha? 1 gram Baçıvan. Mahbira. Mahbira. Kılistan. Peride. Peride. Kılistan Mahbira. Evet, Doğu Türkistanlı hanımlar. 不会说 Yok abi yok. Gel gelin erdeler gel. Evet üzüm toplayan bir genç. Merhabalar.